evet, evet abi ne derler şeyin büyüğü aklıma mı kalırmış derler <gülüyor> asmrister geç çıkarmış evet, Bekir abi <gülüyor> evet abi Bekir abi için çok konuşulacak şey var konuşulacak hiçbir şey yok Bekir Ağabeyle de iki dönemdir grava diyoruz, tamam ee, Allah razı olsun. Ee, gerçekten, belki yaşımız itibariyle biz teknolojiyi bazı şeyler çok kullanamıyoruz ama Bekir abi e, çok katkılarda bulundu. Şu anda derneğin yükünü yüzde seksen hatta yüzde doksan Bekir abi yapıyor. Yani biz çok eğitim insanlar değiliz. Yani kalkıp tane hani lise mezunu, üniversite mezunu değiliz. Ama Bekir abi derneğin hesap işlerini makbuz kesiminden tutun da SMS çekimine kadar Bekir abinin üzerinde. Bu derneğin işte temeliinden tutun da e, kiraya, de sıraya, bina, köyümüzün programlarına verilmesine kadar e, yaklaşık 5-6 yıldır çayımızı, kahvemizi bize hizmet eden ağacımız. Yani şey gibi düşünebiliriz. Limon gibi düşünelim. Yani. Her seferafa sıkılabilircek, her ortama girebilecek, şöker gibi bir abi. İnşallah Bekir abi de uzun yıllar e, bu derneğe, dernekçiliğe, köyümüze hizmet eder. Allah i̇nşallah. sağlık, saatleri verir inşallah. Aynen. Ben inanıyorum. E, Bekir abi gençler arasında da, e, köylülerden sonra da sevilen bir abimiz. E, Bekir abi İstanbul'da doğmuş büyümüş ama genç arkadaşlar için söylediğim onun için de geçerli. E, ben inanıyorum köyde evi, damı, malı, mülkü olan insanlardan daha çok hafızlardı. Daha çok hizmet ediyor ve daha çok sevdiğine ben inanıyorum yani. Ee, Bekir ağabeyi, Numan ağabeyi, böyle ne bileyim gibi arkadaşlarımızı bizim köylülerimiz yanlış anlaşılmasın, isim isim ediyorum. Genel olarak söylüyorum, bırakmasınlar, desteklesinler. Yani böyle insanlara ihtiyacımız var. Gençlerin örnek alabileceği insanlardan. Allah razı olsun, Allah sağlık, sağlık sağlık. Tekrar senden sallahu şöyle ya. Gerek çıkıyor mu?